Toplamada değişme özelliğini kullanarak 5 artı 8 artı 5 ifadesini farklı bir şekilde yazınız ve toplamı bulunuz, bulalım hemen. Toplamada değişme özelliği yine böyle çok önemli bir şeymiş gibi duyuluyor ama tek yaptığınız şey, bu, bu özelliğin söylediği tek şey, sırası fark etmeksizin sayıları toplayabilirsiniz. Bunu söylüyor, yani toplamayı 5 artı 8 artı 5 olarak yapabilirsiniz ya da 5 artı 5 artı 8 olarak yapabilirsiniz ya da 8 artı 5 artı 5 olarak da sıralayabilirsiniz ve o şekilde de toplayabilirsiniz. Sonuç hep aynı çıkacak, hepsi aynı sonucu verecek. Bir şeyden elimde 5 adet var. Buna 8 tane sonra da sonra 5 tane daha ekliyorum. Aynı sonucu elimdeki 5'e önce 5 sonra 8 ekleyerek de çıkarabilirdim değil mi? Aynı sonucu elde edebilirdim. Hepsini deneyebilirsiniz, hepsi aynı sonucu verecek. Şimdi soruyu farklı şekillerde yazıp toplamamızı istemiş. En kolay yolu insanlar genelde 5 artı 5'in 10 ettiğini hemen bildiği için 5 artı 5 ile işe başlamak. Eğer 5 artı 5 varsa 10 eder. Artı 8, 18 edecektir. Evet şimdi bu ikisinin aynı olduğunu doğrulayalım. Burada 5 artı 8 eşittir 13 var. 13 artı 5, 18 eder. Evet, bu da 18 etti. Peki, buraya bakarsak, 8 artı 5 eşittir 13, 13 artı 5, 18. Nasıl sıraladığınızın bir önemi yok, çünkü bu toplamanın değişme özelliği, ee, değişme özelliği, yine çok havalı geliyor değil mi, değişme özelliği. Ama sadece topladığınız sayıların sırasının fark etmediğini gösteriyor.